Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir düzüstü bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Malum pandemi sürecindeyiz. Bu süreçten kurtulmaya çalışıyoruz ama nedense hala kurtulabilmiş değiliz. Bu pandemi süreciyle birlikte hayatımızda pek çok şey değişti. Bunlardan birisi ne? Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma modeli. Muhtemelen pandemi süreci bitse bile pek çok iş kolunda uzaktan çalışma modeli hayatımızda olmaya devam edecek. Ya da uzaktan eğitim hayatımızda olmaya devam edecek. Örneğin ben artık kar tatillerinde ya da ne bileyim benzeri durumlarda hani tatil yerine uzaktan eğitim ya da uzaktan çalışma modelinin hayata geçirileceğini düşünüyorum. Peki uzaktan eğitimde ya da uzaktan çalışmada bizler için en önemli yardımcılar kimlerdi? Tabii ki dizüstü bilgisayarlarımız arkadaşlar. Özellikle uzaktan çalışanlar için dizüstü bilgisayarlar ...bir anda çok kıymetlendi. Çünkü niye? Ben bu bilgisayarı yanıma aldığım zaman sadece evden değil, istediğim her yerden. istersen böyle bir e, parkta olayım, kafede olayım, çayırda, çimende yani hiç fark etmez arkadaşlar. Her yerden ne yapabiliyorum? İşimi yürütebiliyorum. Elbette bu tarz bir çalışma sisteminde dizüstü bilgisayarlardan beklenen nitelikler de biraz daha farklı. Neden? Ben mobil olarak çalışmak istiyorsam bir kere benim taşıyacağım bilgisayarın hafif olması lazım... Küçük olması lazım ve işlevsel olması lazım. Çünkü kimse kalkıp da sırtında işte 3 kilogramlık laptopla sağdan sola koşturmak istemez. Ya da ömrü kısa olan bir laptopla dışarıda priz aramak istemez. Dolayısıyla burada bazı kriterler ön plana çıkmış oluyor. Ne dedik? Hafiflik dedik, işlevsellik dedik. Bir de arkadaşlar ömrü. Bunların üçü iş için aranan bir laptopta olmazsa olmazlar arasında yer alıyor diyebilirsin. Bugün... Bizim inceleyeceğimiz bir Acer Swift modeli arkadaşlar. Hatta modelin tam ismini vermek gerekirse Acer Swift SF514-55D-71SX Evet bu Swift modeli bizlere neler sunuyor? Şimdi dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim. Her zaman olduğu gibi incelememize ilk olarak bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Bir kere burada Acer'ın gayet ince ve şık bir tasarıma yer verdi. Hemen baştan söyleyebiliriz sizlere. Şöyle bilgisayarı kapattığım zaman gördüğünüz gibi gayet şık, hafif ve ince bir dizüstü bilgisayarla karşı karşıyayız. Bu bilgisayarın ağırlığı arkadaşlar 1 kilo bile değil. Yani bunu tartıya koyduğunuz zaman karşınıza 1 kiloluk bir sonuç bile çıkmıyor. Dolayısıyla mobilite anlamında taşınabilirlik anlamında kullanıcılara rahat bir seçenek tutuyor. Bilgisayarı şöyle kendinize doğru tuttuğunuz zaman sağ tarafta bir adet USB noktası ve 3.5 milimlik kulaklık jakının olduğunu görüyoruz. Sol tarafta ise USB 3.0 var. Type-C girişimiz var. HDMI girişimiz var. Ve bir güç portumuzun yer aldığını görüyoruz burada arkadaşlar. Burada Type-C girişi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu Type-C girişinden cihazlarınızı şarj etmeniz de mümkün. Yani bilgisayar kapalı iken bu Type-C girişine takarak... Bilgisayarınızı, telefonunuzu vesaire artık neyiniz varsa yalnız onu şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla burada güç bağlantısı olan bir Type-C girişine yer verilmiş olması bence önemli bir unsur diyebiliriz. Şimdi bilgisayarımızın kapağını şöyle açtığımız zaman son derece ince çerçevelere sahip Full HD çözünürlükte bir ekran. Bu ekranı gayet şık konumlandırılmış bir klavye tamamlıyor arkadaşlar. Burada bir touchpad'imiz var. Fakat burada bizim sizlere bahsetmek istediğim bir diğer konu. Menteşe yapısı. Bu bilgisayarı açtığınızda alt kısım bir tık kalkıyor. Menteşe yapısı sayesinde klavye yatay bir konuma geliyor. Buradaki yatay konuma gelmesinin önemi şu. Biliyorsunuz genelde klavyelerde zaten masaüstü klavyelerde de şöyle yatay bir seçenek vardır. Ya da işte alttan mandalları kaldırırsınız. Klavye biraz daha böyle yukarıda durur. Neden? Çünkü yazarken arkadaşlar daha İyi bir şekilde daha konsantre bir şekilde klavye hakim olmanızı sağlıyor bu ufak detay. Dolayısıyla bu detaya yer vermesi Acer'ın bu modelinde güzel olmuş diyebilirim. Şimdi gelelim ekranımıza. Burada hemen ekranın üst kısımda antimikrobial corning gorilla glass ifadesi var. Burada sizin de anlayabileceğiniz üzere tamam biliyoruz corning gorilla glass dediğimiz bu ekranın koruması. Ama ben daha önce incelediğim bilgisayarda antimikrobial tarzında bir ifade görmemiştim. Burada Acer demiş ki, malum bu ekranda dokunmatik ekran özelliği de mevcut. Buna dokunan ben olurum, başka biri olur o anda hastalıklara izin vermesin. Malum pandemi sürecindeyiz dedik, koronavirüs tarzı bir belayla uğraşıyoruz. Dolayısıyla böyle çok titiz insanlar için bu özelliğin olduğunu da belirtelim laptopta. Şimdi tasarım detaylarından bahsettiğimize göre arkadaşlar, dilerseniz biraz da bilgisayarımızın donanımına geçiş yapalım. Bu bilgisayarda Intel... 11. nesil bir i7 işlemci kullanmış biliyorsunuz bu Tiger Lake bir işlemci ve içerisinde özel bir GPU yongası mevcut. Biliyorsunuz Intel 10. nesille birlikte dahili ekran kartı tarafına ayrı bir önem vermeye başladı ki bu dahili ekran kartları geçmişte kullanılan dahili ekran kartlarına nazaran hayli güçlü. Geçmişteki ekran kartlarına baktığınız zaman dahili ekran kartlarından bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Oyun bile açamayan, böyle hani bilgisayarın ekranı görünsün yeter tarzındaki ekran kartlarıydı. Fakat yeni nesildeki kartlar hiç de böyle değil. Baktığımız zaman böyle bir GeForce MX450 gücünde bir performans sunuyor. Ve bu da gerçekten yüksek bir performans diyebiliriz. Bizim incelediğimiz bu Swiss modelinde 16 GB'lık RAM var. Ve arkadaşlar 512 GB SSD dahili depolama mevcut. Tekrardan ekran kartına dönmek istiyorum çünkü ben bu ekran kartı olayına ayrı bir önem veriyorum. 11. nesil işlemcilerle gelen bu rx XE ekran kartı gerçekten performans açısından sizleri memnun edebilecek düzeyde bir işlem gücü sunuyor. Biz bu bilgisayarda arkadaşlar Valorant oynadık. Biliyorsunuz son günlerin popüler FPS oyunlarından bir tanesi kendisi. Dolayısıyla Valorant'ta gayet başarılı bir performans sergiledi. Hatta biz daha önce bu oyunu MX 450 bulunan bir kartta da oynuyorduk. Onda da aynı performansı veriyordu. Dolayısıyla burada Intel ile gelen Intel'in 11. nesil işlemcisiyle gelen GPU ünitesinin az önce de belirttiğimiz üzere MX 450 tadında bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Peki bu bizlere ne gibi bir avantaj sağlayacak? Onu da söyleyelim sizlere. Dediğimiz gibi bu hani dışarıdan çalışma, iş tarzı, okul tarzı bir laptop olabilir. Baktığınız zaman dışarıdan bir oyuncu laptopu olmadığını zaten fark ediyorsunuz. Fakat zaman zaman canınız sıkılabilir bir oyun oynayayım falan diyebilirsiniz. İşte burada devreye yeni GPU ünitesi giriyor ve size dilediğiniz oyunu oynama imkanı sağlıyor. Elbette kalkıp arkadaşlar bunda çok yüksek ayarlarda RTX açık falan oyunlar oynayamazsınız. Fakat nedir canınız sıkıldı o arada bir Valorant olsun Counter Strike olsun işte PUBG olsun bu tarz oyunları ne yapabilirsiniz? Oynayabilirsiniz. Bu da gerçekten sizler için önemli bir artı. Düşünseniz yani bu incelikte bir bilgisayarda ekran kartı varmışçasına oyun oynayabiliyorsunuz. Bence bu günümüz şartlarında önemli bir nüans diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayarımızla ilgili diğer detaylara. Bu bilgisayarda arkadaşlar az önce de bahsettiğimiz üzere antimikrobiyal bir ekranımız mevcut. Bu ekranın boyutu 14 inç ve 340 nit parlaklık veriyor bizlere. Cihazın pil ömrü ise ortalama olarak 17 saat diyebiliriz yani hani oyun oynadığınızda tabii ki bu süre düşüyor fakat ben bu bilgisayarı ağırlıklı olarak iş için kullanacağım işte Office Word tarzı Zoom tarzı uygulamalarla işlerimi yürüteceğim diyorsanız rahat rahat 15 saatin üzerine çıkacağınızı söyleyebiliriz sizlere bu da bir günü yani bir iş gününü rahat bir şekilde çıkarmanız anlamına geliyor şunu söyleyebiliriz örneğin sabah işte iş saatleri nedir 9-6'dır bu klasiktir arkadaşlar. Nedir sabah kalktınız saat 9'da işinizin başına oturdunuz bu laptopu açtınız pili tam dolu dışarıya gitseniz bile kafe olsun atıyorum bir park olsun bahçe olsun vesaire fark etmeden o günü rahat rahat çıkarabiliyorsunuz. Ha, ama ben arada öğlen arasında kalkıp bu bilgisayarla oyun oynayayım işte 2 saat boyunca oyun oynayayım vesaire derseniz pil önemli derecede azalacaktır arkadaşlar bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet, Acer Swift'in genel özelliklerinden bahsettikten sonra sıra geldi en can alıcı kısma yani fiyat arkadaşlar. Bizim incelediğimiz bu modelin fiyatı halihazırda 9700 lira arkadaşlar. Yani 11. nesil i7 işlemci, 512 GB SSD depolama ve 16 GB'lık RAM ile gelen bu modelin fiyatı 9700 Türk lirası. Eğer hani bu özellikler benim için fazla diyorsanız bir model daha var arkadaşlar daha düşük sisteme sahip. i5 işlemciyle geliyor o da yine 11. nesil. RAM tarafında ise sizlere 8 GB'lık bir kapasite sunuyor. Bu modelin fiyatı ise 8.600 Türk Lirası. Bir iş laptopu almak istiyorum diyorsanız gayet ince, hafif, e, dokunmatik ekran özelliği bulunan güzel bir cihaz diyebiliriz. Yani dokunmatik ekran ne kadar olması gerekir, olmaması gerekir bu tartışılabilir. Bu tamamen tercih konusudur arkadaşlar. Fakat ezilmiş burada dokunmatik panelde yer vermiş. Günümüzde zaten iş için üretilen özel laptoplar yani bu kadar ince küçük 11. nesil ile gelen laptopların fiyatları çok da ucuz değil. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yeni dizüstü bilgisayar incelemeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.